varlığımızı test oluşturacağız. Ben bunu dersten önce yükleyeceğim. Ee, yüklemeye çalışacağım. Ee, buradan da izleyip yapabilenler olur muhtemelen. Bir bakalım kaç kişi yapıyor. Diğerleri de derste bakabilir. Şimdi bugün ne öğreneceğiz? Kısaca blok zincirle ilgili temel olarak bakacağız. Nedir ne değildir. Ee, ondan sonra Ethereum araçları, Polkadot ekosistemi ve en son kendi dijital varlığımızı oluşturacağız. Blok zinciriyle ilgili bilmemiz gereken bir kere merkeziyetsiz olduğu. Tek bir sunucuda değil birçok yerde veriyi saklıyoruz. Dolayısıyla bir sunucunun verileri manipüle etmesinin önüne geçiyoruz. Buna şey deniliyor. Birbirine güvenmeyen tarafların arasındaki güvenilirliği nasıl sağlarız? Yani iki kişi birbirine güvenmiyor. Üç kişi, yüz kişi, bin kişi. Bu insanların ortak olarak güveneceği bir sistemi nasıl kurgularız? Bunun çözümü de bir değil binlerce deftere aynı şeyi yazmak. ve Dolayısıyla defterlerin herhangi birinde yapılacak değişikliğin... E, görmek, O defterde değişiklik yapana kötü kişiyi ilan edip sistemden dışarı çıkarmak. TÜBİTAN tanımında da bunları e, vurgu yapıyor. E, ve ne diyor? İşte bu sanat paralarının altındaki teknoloji de budur. Ama çeşitlendirilebilir. Ben zaten kısmı kısmıyla ilgili ve PÜÇ'le ilgili derste, ilk derste bahsetmiştim. Şimdi blok zincirle ilgili bilmemiz gereken merkeziyetsiz olduğu, güvenilir olduğu, değiştirilemez olduğu... E, bunun gibi bazı özellikler eklenebilir ama ilk başta aklımıza gelen bunlar. Ses kontrol edelim. Şimdi bir kavram kontrolü yapıyoruz. Hangisi blok zincir yapısına daha uygun? Bu mu bu mu? Bu merkezi bir defter. Bakın her şey toplanıyor. En son şuradaki otoriteye güvenilerek buraya gidiyor. Bizim bir otoriteye güvendiğimiz koşul blok zincir değildir. Burada nasıl oluyor? Burada nasıl oluyor? 4 tane farklı defter var her birine yazılıyor. Dolayısıyla şu sahtekar olursa bu üçü diyor ki sen sahtekarsın sistemin dışına çıkıyor. Nasıl sistem çökebilir? En az %51'in sahtekar olması lazım. Yani burada en az 3 kişi sahtekar olması lazım. Milyonlarca düğüm olduğunda bunun sağlanması imkansız oluyor neredeyse. Buna hata toleransı deniliyor. Blok zincir üçlemesi dediğimiz bir şey var. Bu da ilk Vitalik Buterin tarafından gündeme getiriyor. Ethereum'un kurucusu diyor ki bir blok zincirdeki en büyük çıkmaz. Aynı anda hem ölçeklenebilir hem güvenilir hem de merkeziyetsiz olmasıdır blok zincirin. Bu üçünü aynı anda sağlayamayız. Sağladığını iddia edenler var çeşitli yöntemlerle alternatifler. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Bu kadar 10 bin tane kripto varlık var binlerce teknoloji var burada asıl sağlanmak istenen abc'nin aynı anda gerçekleştirilebilmesi bir varlık şurada şu noktaya yakındır. Diğeri buraya yakındır. Yani birisi merkeziyetsizliği çok ön plana çıkarıyordur. Bitcoin gibi ama onun da ölçeklenebilirliği çok düşüktür. Çünkü çok yavaş ilerliyor Bitcoin işlemleri. Birisi de çok hızlıdır ama onun da merkeziyetsizliği sorgulanır. Solana gibi. Solana'nın merkeziyetsizliği sorgulanıyor. Çok hızlı ama arkada merkezi bir yapı olup olmadığı tartışılıyor. Kullandıkları iş ispatı modeliyle. O teknik olduğu için iş ispatlarına burada girmiyoruz. Bitcoin'in kısa tarihi nasıl? 2007'de Satoshi e, konsept üzerinde çalışmaya başlıyor. Bu konsept üzerinde çalışırken e, yaklaşık 20 yıllık bir birikimi kullanıyor. Bu birikimde e, Back, Nick Hal Halfini bunların hepsinin yazdıkları yazılar, yaptıkları teknik araştırmalar, yayınladıkları makaleler var. E, i̇şte burada... E, eliptik eğri algori, imza algoritması, çift ödeme sorunu gibi çeşitli şeyler var. Bir de bunun liberal ekonomiye yakın işte bazı daha finansal yazıları var. Halfine özellikle o konuda önemli bir isim. Bunların hepsini derleyip tabi celse Helva'yı yapıyor. 2008 yılında Bitcoin Org'u kaydediyor. Bu kayıt sırasında bir gölgeleme kullandığı için stakeimi kaydettiğini bulamıyoruz. Hatta Bitcoin Com'u da kaydediyor. O sırada onu araştırmıştım. Ee, whitepaper ile ilgili de whitepaper ile ilgili de ilk olarak 2008'de whitepaper yayınlanıyor. 2009'da bu whitepaper paper e, ile ilgili olarak ha pardon, bitcoin.com'u kaydetmiyor. satoshi@gmx.net'i kullanıyor ama aynı zamanda satoshi@gmx.com'u da kullanıyor mail olarak. İkisi farklı. Bunun com'unun hikayesi de ayrı. Onu başka zaman inşallah gideriz. White Paper'i yayınlıyor, daha sonra ilk transfer gerçekleşiyor. 2010'un başlarında bir pizza satın alınanca bu sefer finansal yer oluyor. E, finansal yer olduktan sonra testte şeyler gerçekleşiyor. Mesela borsa heklemmeleri var, işte Bitcoin ile ilgili yasal sorunlar var, illegal kullanımları var. Bunların hepsi hikayesinde olan şeyler, doğal şeyler. Yani teknoloji önce suç grupları tarafından kullanılır, teknolojiler. Bunları yaptıktan sonra e, ne oluyor yavaş yavaş bitcoin oturmaya başlıyor teknolojik olarak bu sırada çatallanmalar var yani defteri bir noktaya kadar getiriyorsun sonrasında farklı şekillerde bölünüyor işte bitcoin gold bitcoin cash bitcoin satoshi vision şeklinde defter bir yere kadar aynı geliyor sonra çatallanıyor. Ethereum niye topa geliyor? Nerede topa giriyor? Bitcoin programlanabilir değil arkadaşlar. Yani e, Bitcoin üzerinde siz kendi kripto paranızı üretemiyorsunuz. Ama bu sürdürülebilir değil. Çünkü internetin e, dili şudur. Yani insanların hepsi site açmak istediğinde... ...hepsi gidip sıfırdan site kodlamaz. Bir tane hamur vardır. O hamur üzerine. Örneğin WordPress, diğer içerik yönetim sistemleri. Hamur üzerine inşa edilir işler. Dolayısıyla bunu da gören... E, internetin dilinden iyi anlayan Vitalik Buterin ve Gavin Wood Ethereum'u kurguluyor. 2014'te kurgulamaya başladıklarında yeni modern dünya bile onda Gavin Wood zaten birkaç yazı yazıp ve püç diye bir şeye ihtiyaçlarının olduğunu Edward Snowden olayından sonra bunu da Ethereum teknolojisiyle yapabileceklerini söylüyor Daha sonra Ethereum teknolojisi çıkıyor Ve insanlar bunun üzerinde Çok basit bir şekilde kendi kripto paralarını Üretebiliyor Bu bir çok tabi sahtekarın da önünü açıyor Bir sürü dolandırıcılık da yaşanıyor Ama araba hızlanıyor Araba hızlanınca kazada çok oluyor tabi Bizim için önemli olan şey şu bu atölyede ...burada önemli bir sorun gas dediğimiz maliyetler yani deniliyor ki Gemunu diyor ki ben dünyanın süper bilgisayarını yapacağım bu süper bilgisayarı sen kullanacaksın kendi düğümünü kullanmana gerek yok işte bura koyun diye bir koyun yapacaksın yapacaksın tamam ama buradaki ee, ...buğra koyun için transferler yaparken Ethereum ya Ether daha doğrusu Ether şeklinde ödeme yapacaksın. Yani sen bu süper makineyi kullanıyorsan buna biraz benzin koyman lazım. O benzinle bu gidecek diyor. Ve gas maliyetleri Ethereum fiyatındaki büyük artışla beraber çok yüksek seviyelere çıkıyor. <gülüyor> yani mesela bir transfer için 15 dolar, 20 dolar ödemeniz gerekebiliyor. Daha da fazla çok uçuk şeyler olduğu da oluyor. Burada da topa Polkadot giriyor. Ethereum'un kurucusularından Gavin Wood 2017'de Ibiza'daydı yanılmıyorsam. Diyor ki biz oturduk e, Vitalik falan konuşurken şey dedik yani. E, Ethereum 2.0'a nasıl geçeceğiz bunu konuşmaya başladık. Hatta Ethereum'un kuruluğun şunlar önce bile Ethereum 2.0 yani Proof of Stake'i konuştuklarını... E, söylüyorlar. Ama bir türlü geçemiyor. Ethereum artık e, büyük bir dev ama hareket etmekte zorlanan bir dev. E, Gavin Wood Ethereum'dan ayrılıp Polkadot'u kuruyor ve Polkadot'ta Rust dilinin e, Substrate isimli bir framework'ünü geliştiriyor. Bunlar size teknik gelebilir takılmayın. Yani yeni bir teknoloji geliştiriyor. Daha çabuk güncellenebilir. işlem ücretlerinin daha az olması için çeşitli yapılar kullandığı Polkadot'u geliştiriyor. Peki Polkadot da şurada tamam Polkadot'u geliştiriyor biz burada mumbim atölyesi yapıyoruz Moonbeam ne alaka mumbimde de Polkadot üzerindeki küçük böyle zincirlerden bir tanesi ve üzerinde akıllı kontrat oluşturabildiğiniz zincir yani biz atölyeyi Ethereum'da yapmıyoruz çünkü gaz maliyetleri çok yüksek sürdürülebilir değil ama biz atölyemizi Moonbeam'de yapıyoruz. Çünkü Ethereum'un neredeyse birebir aynısı ama gaz maliyetlerimiz düşük. Yeni bir teknoloji farklı artıları da var onlara biraz gireriz. Peki e, bir tane zincirlerden biri dedim. Diğerleri ne? Şimdi şu gördüğünüz polkadotun mekanizması. Buradaki her zincirdeki her parça bir e, blok zincirdir. Mesela bu moonbeamdir akıllı kontratlar için. Bu akaladır dify için. Bu e, nedir? E, bit for bit forestdir. E, i̇şte buradaki ...başka bir blok zincirdir... Ee, ...enjin vardır falan filan... ...bunların hepsi açık artırmalarla kazanır... ...şurada el kaldırmaları görüyorsunuz... İnsanlar el kaldırır... ...ben Moonbeam'i destekliyorum, ben şunu destekliyorum... ...bunun karşılığında dot vereceğim, Moonbeam alacağım... ...şeklinde bir akış var... ...orası bizim işimiz değil, finansal akış... ...ama özetle burada... Zincirlerden bir tanesi Moonbeam. Bunun güzelliğine hepsi yazılımsal olarak aynı altyapıyı kullandığı için sizin bu Moonbeam'da ürettiğiniz token belki bir önümüzdeki süreç içerisinde aylar yıllar kalmada. Buradaki işte Remark'ün metaverse'ünde kullanılabilir. Kirt'in merkeziyetsiz kimlik uygulamasında kullanılabilir. Akala'nın finans uygulamalarında kullanılabilir. Şuradaki mekanizma bu Ethereum'a göre üstünlüğü Polkadot'un Buradaki yazılımsal olarak birbirine bağlı blok zincirlerle transfer sürelerinin çok hızlı çok yüksek sayılara çıkması, transfer sayılarının transfer sürelerinde düşmesi. Ee, burada da test edeceğiz. Bir işlemimiz yaklaşık 12 saniye, 13 saniye sürmesi lazım. Biz burada Solidity ve Remix'i kullanacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Ethereum her ne kadar gaz ücretleri yüksek olsa da e, yaklaşık yanılmıyorsam 165 milyon dolarlık bir şeyi var. Hmm ekosistemi var. Şöyle ekosistem dediğim ya yani oradaki varlıklar değil işte e Ethereum üzerindeki geliştirme araçlarıyla ilgili bir ekosistem. İşte Solidity <gülüyor> dili zaten Gavin Wood yazıyor. Ee, Solidity dili Remix var İşte bunun gibi Truffle falan Bir sürü şey var biz burada Solidity ve Remix'e Gireceğiz bir yazılım dili Solidity Bizim uygulamamızı yaptığımız yazılım dili Solidity Remix de Bu e, uygulamayı yaptıktan sonra Bilgisayarımıza bir şey kurmadan Blok Zincire yüklememiz için bir araç Bakın her şey nasıl kolaylaştırılmış İlk olarak Ethereum bir şey kolaylaştırmış Varlık üretimini kolaylaştırmış Sonra Wood Solidity'yi yazmış Daha kolay ...makine seviyesine yakın bir şey üretmenizi sağlayan e, üst seviye bir program dili. Yani bytecode üretiyor. Siz orada yazıyorsunuz. O blok zincire uygun hale getiriyor. Bir de demiş ki bunu da bilgisayarına kurmana gerek yok. Online Remix diye bir platformdan bunu yapabiliriz. Her şey kolaylaştırılmış. Burada biz Metamask diye bir şey kullanacağız. Metamask'ı ben derste hepinize kurdurmuştum. Şöyle bir Google Chrome eklentisi. Burada cüzdanımızın adresini kaybetmiyorduk. Bunu unutmayacağız. 12 kelimeyi. Ve Metamask'ı kurduktan sonra da şuradan gelip A ekleyin deyip Moonbeam A'nı ekleyeceğiz. Ben ekledim. Mumbai'ye ekleyince Moonbeam, Moonriver, Moonbase Alpha, Mumbai Developer hepsi gelir zaten. Ee, geçelim. Metamask'ı kuracağız. Peki burada az önce söylediklerim ne? Moon River, Moonriver, Moonbeam Base Alpha ve Mumbai Dev. Şimdi Mumbai ana A'mız. Moonriver Polkadot'a karşılık gelen Kusama diye farklı bir ağ var oradaki bir şey apayrı bir şey. şu an girmiyoruz Moonriver, River apayrı. bir şu ikisi de test dağları şimdi arkadaşlar burada yaptığınız her şeye para harcıyorsunuz ya test dağları gerekiyor Ethereum'da var Algorand'ta var hepsinin var test dağlarında çalışıyoruz üretim sorunsuz gerçekleşirse ana ağa geçiyoruz çünkü ana ağda her şey maliyetli bu ikisi de bizim test dağımız biz Moonbase Alpha'da çalışacağız. Şimdi test ağlarında peki tamam test ağları güzel. Burada para nereden gelecek? Bunun farklı mekanizmaları var. Musluk dedikleri şey var. Orada şey yapıyoruz. Mesela bir blok zincir diyor ki bana bir tweet at. Şurayı mentionlayarak tweet at. Ben sana göndereyim. Birisi diyor ki Discord'dan yaz. Biri diyor Telegram'dan yaz. Bizim Moonbase Alpha'dan Discord'dan alacağız. Az sonra göstereceğim. 5 tane jeton alacağız onu kullanacağız. Open Zeppelin diye bir şey var. Şimdi akıllı kontrat yazacağız ama biz onu da kolaylaştırmak istiyoruz. Yani onu da hazır yapmak istiyoruz. Kolaylaştırmak bu Open Zeppelin'in Wizard diye bir sihirbazı var. Böyle seçiyorsunuz. Adı şu olsun, sembolü bu olsun, şu kadar üretilsin, şu özelliklere sahip olsun falan filan. Ondan sonra siz burada... 30 saniye içerisinde kripto paranızı üretiyorsunuz. Biz siz burada şey seçiyorsunuz. Bu ERC 20 mi olacak? ERC 721 mi ya? Yani? NFT mi olacak? Yoksa değiştirilebilir bir varlık mı olacak? Ne kadar üretecek? Kazılabilir özelliği, yakılabilir özelliği, güncellenebilir mi? Bunları seçiyorsunuz. Akışımıza tekrar bakalım. İlk önce MetaMask eklentisini ekliyoruz ve kuruyoruz ve Mumbim ağını ekliyoruz. Mumbai ağını eklerken yaptığım şey MetaMask'a tıklıyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Alfa burada eter mi yazıyor sizde a ekleyin diyoruz böyle bir şey açılıyor burada işte RPC nokta nokta network gibi bir şey bu tabii a değil hemen onu da göstereyim RPC diyelim bakın RPC ayarları dökümantasyonda var diğer blok zincirlerde de bu vardı biz niye mummimde çalışıyoruz çünkü benim düşüncem şu anda en uygulanabilir ucuz ve hızlı teknoloji Bakın girdiğimizde zaten burada size söyler. Şuralarda bir yerde. Evet. Bakın diyor ki girin şunları yazın. Bakın ekliyorum. Mumbim diyorum. Adı. Rpc adresim bu diyorum. Bu eklemiyor ama sizde ekleyecek. Şuna 1284 diyorum. Zincir kimliği. Metamask'ı kayıtlı. Her zincirin bir numarası var. Bu da jeton. İsterseniz yazmayın. isterseniz yazın. GLMR bunun kendi jetonu. Bunu da yazmayabilirsiniz. Normalde kaydet geliyor. Yani normalde şöyle oluyor. Bakın, böyle kaydedebiliyorsunuz. Kaydettikten sonra artık Metamask'ta eklentimiz şey cüzdanımızda burada main'e, andı, diğerleri çıkıyor. Oradan moonbase alfaya geliyoruz. Bakın alfaya geldik. Gelelim ikinci adımımıza. Alfa'ya geldik. Sonra Discord kanalına girerek test jetonlarımızı istiyoruz. Moombim'in sitesine giriyorsunuz. Şurada Discord var. Bakın Discord'a tıklıyorsunuz. Ben şu an içerideyim zaten Discord'ta. Siz sadece onaylıyorsunuz. Katılımı. Şuraya katılmaya davet Kabul et. Discord'a girdik. Karmaşık görünebilir takımı. Şuraya gelin. Falsit yazın. Moonbeam Falsit. Evet girdik. Şimdi bakın burada insanlar zaten jeton istiyorlar sürekli. Biz de isteyeceğiz. Ee, ne gerekiyor? Şuraya tıklıyoruz Metamask'a. Şunu kopyalıyoruz. Cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Ne diyorum? Bakın. ünlem fozit, send bu. Bana gönder diyorum. Bakın. Bot zaten otomatik cevap veriyor. İki ihtimal var. Ya diyor ki daha yeni sana gönderdim ya da diyor ki tamam gönderiyorum diye cevap veriyor. Bizim burada başka bilmemiz gereken bir şey var mı? Onu beklerken. Zaten zetonumuz var. Şöyle beş tane gönderdi geçen bana. Zetonumuz var da yine de yazdı. Bilmemiz gereken. Burada bakın mumbim A var. Mumbim A'nda da çalışabiliyorsunuz. Burada da ben kendi tokenlarımı oluşturuyorum burada. Alfa'ya dönelim. Şimdi bakın geldi. Az, az önce 49 99 oldu. Bakın diyor ki tamam gönderdim. Güzel. 3. adımımız ne? ...5 gördük. Bunu da geçtik. Ee, open Zeppelin'i açıyoruz... ...kontratımızı oluşturuyoruz. Bakın buna da şunu yazıyoruz... ...wizard.openzeppelin.com ...girdik. Şimdi bizim ders... ...jetonumuzun da NFT dersi olsun... ...sembolü de NFT olsun... ...ve biz bundan... ...şu kadar üretelim. Tamam. Ee, bunun daha sonra da üretilebilir olmasını... ...istiyorsak Mintable yapıyoruz... Daha sonra yakılabilir olması. Niye yakarsın? İşte e, fiyatı artırmak için falan o senaryolarda. Yakılabilir olması, durdurulabilir olması bu kontratın gibi özellikler var. E, güncellenebilir olması. Bunları istediğinizi seçiyorsunuz. Ben şu an bunları seçtim. Yeter. Open in remix diyoruz. bak İnşallah sesi kaydediyordur. İlkinde yarısında fark ettim sesi kaydetmediğini. Ubuntu bazen takılıyor. Evet geldi. Süper. Bakın compile diyor. Otomatik compile yapıyor şu anda. Hiç dokunmuyorum. Şurada da dikkat ederseniz şey dönüyor. Bir yuvarlak. Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey genelde sıkıntı olan şuradaki versiyondur. 0.8.0.4 var ya. Burayla 0.7 aynı olursa iyi olur. Bakın, 7 yapalım. Compile diyelim. Donmazsa Süper. Şimdi bunu yaptı. Bunu IPFS'e yükleyebiliriz. Yani dağıtık bir dosya sistemine. Ona girmiyoruz. Sonra geliyoruz buraya. Bakın burada diyor ki sen bunu kendi makinanla mı çalıştıracaksın webde mi? Biz buradan Injected Web3 diyoruz. Bakın Injected Web3 deyince 1287'ye bağlandı. 1287 dediği bizim bu Moonbase Alpha'nın şey e Chain ID'si. Otomatik eklendi Moonbeam ile beraber. Buraya bağlandı. Süper. Biz kontratımızı şuradan seçelim. Hangisiydi? NFT derse bunu unutmayın. Sonra deploy diyoruz. Deploy ne demek? A yay demek. Şimdi diyor ki ben bunu A yayacağım ama bunun bir maliyeti var. İşte şu kadar geliştirici jetonu Tamam onayla. Şimdi yapacağız bir de transfer edeceğiz. Tamam mı? Şöyle bakın. Kontratımızı derledik. Moonbase A falan'a yaydık. Blok zincirimiz üzerinden token'ın üretildiğini kontrol ettik. Hadi kontrol edelim. Bekliyoruz. Vivo ters Scan diyor bize. Evet. Bakın. Burada da e, Brave bana bir uyarı veriyor. Size de Google Chrome verir muhtemelen. Bakın diyor ki ürettik. Jetonumuzun adını NFT dersini görüyor musunuz? Evet. 1000 adet NFT. Görüyorsunuz. NFT diye bir şey. Tıklayalım. Bakın NFT dersi diye bir jeton. Toplam 1 milyon tane var. His tutan tek bir cüzdan olması lazım. O da ben. Evet. Tamam peki benim MetaMask'ımda bu NFT dersi gözüküyor mu? Gözükmüyor. Neden? Çünkü şöyle, bunu posta kutusu gibi düşünün arkadaşlar. Herkes sizin posta kutunuza bir şey atabilir. Bunlar otomatik olarak burada çıkarsa, burada çıkarsa ne olur? Burası çok Sizin içeri atmanız lazım. Tokenleri içeri aktar. Tamam, aktarayım ama neyi aktaracağım? Şuradan sözleşme adresini seçiyoruz. Bir daha tıklayalım. Bakın, içeri aktar. Bak, otomatik NFT gördü. Özelce jeton Yok zaten zaten sende bulunan 1 milyon tane var içe aktar bitti güzel artık token'ımızı ürettik ve token'ımız testağında yayında peki ben bunu bir cüzdanın diğerine gönderebilir miyim şimdi benim cüzdan adresim neydi şöyle bunları da okuyoruz hepsini aklımıza tutamayız zaten de başıyla sonuna bakıyoruz bakın 0x1fa ile başlıyor ff ile bitiyor biz bunu bir değiştirelim ee, şuradan gelelim ee, başka bir cüzdan adresi yapalım bir tane cüzdan adresi bakın bu başka bir cüzdan adresi bunu kopyaladım tamam mı tekrar kendi cüzdanımıza dönelim kovalente ee, sonra diyelim ki ben bu bin tane NFT'yi göndereceğim tamam nereye göndereceğim şu adrese göndereceğim çok güzel kaç tane bin tane göndereceğim Tabi bunun içinde bir geliştirici jetonu harcıyoruz. Bunlar normal ağda işte Ethereum olur, glimmer olur, neyse poligon olur. As bu burada geliştirici jetonu harcıyoruz. Onayla dedik. Hemen blok zincirimizden takip edelim işlemi. Bakalım bir hareket var mı? Şu anda yok. Buradaki jetonumuzda bir azalma var mı? Yok. Bakın diyor ki bekliyor. Bekleyelim. İşte buradaki süre var ya çok önemli. Çünkü peynir aldığınızı düşünün. Tuttunuz veya otobüse bindiğinizi düşünün. O, o teknolojiyi entegre etmemiz için. Kaç saniye geçti? Şu anda 10 saniyeden fazla geçti. Hızlandırabiliriz. Nasıl hızlandırırız? Bakın geldi. Hızlandırabiliriz. Nasıl hızlandırırız? İşte daha çok jeton harcayıp kendi işlerinizi öne atabilirsiniz. Bu da hepsinde var. Ethereum'de falan. Bakın 1000 tane transfer ettik. ...artık onaylandı. Yaklaşık... ...20-30 saniye sürdü galiba. 30 saniye çok iyi değil. Bu şu anda... ...yavaş oldu. Belki geliştireceğimdandır. Hmm. Tamam. Şimdi... ...bizim jetonumuzun azalmış olması. Azaldı mı? Azaldı. Ama asıl... hikayene diğer Diğer cüzdanda... ...onun gelmiş olması lazım. Biz hangisiydi? Account 1 değil mi? Bakın... ...burada bir şey yok. Çünkü içe aktarmadık... ...sözleşmeyi. Sözleşmeyi... iç aktaracağız. Şimdi sözleşmemizin... ...adresi neydi? <gülüyor> Buradan buraya gitmiş. NFT dersi. Sözleşmemizin adresi şu. Hemen aktaralım. Aktarırsak jetonlarımız burada gözükecek. Bakın 1000 tane jetonumuz gözüküyor. Buradan da isterseniz borsaya atarsınız. Borsada listeleniyorsa. Dolayısıyla biz burada kendi jetonumuzu oluşturmuş olduk. Artık jetonu tutan kaç kişi var? 2 kişi var. Biri %99'una sahip jetonların. Biri %0.1'ine sahip. Sizden istediğim şey... Bunu böyle ben hızlı anlattım ama yavaşlatıp da izleyebilirsiniz, birkaç kere de izleyebilirsiniz. Kendi jetonunuzu üretmek ve kontrat adresini ders sonunda bana şu kontrat adresini Google Drive formuna girmek. Umarım sorunsuz yaparsınız.